Your former life was in a bliss of ignorance. Until you've awakened to the darkness waiting on the doorstep of our fragile dimension. Something terrible left its eons old slumber. And the reality, as we knew it, collapsed. The city of Arkham was pulled to somewhere not of this world. And its residents are in the shadows of true terror. As a survivor of this catastrophe, you should investigate the strange occurrences in the city and survive the rising darkness, physically and mentally, if possible. Tam burada bir e, kilise orgu müziği girmesini bekleyen böyle. Merhaba dostlarım. Ben Serdar ve bugün sizlere e, e, Kutulu ile karşınızdayım. Kutulu abimiz bize katılıyor ekranda. E, Stygian Reign of the Old Ones mı? Dark Ones mı? Doğru mu şey yapıyorum? Unuttum hemen. E, neyse. Böyle bir game bu da ee, biliyorsunuz ben korku yapımlarını seviyorum biliyorsunuz ben Lovecraft abimizi de çok seviyorum ee, Biliyorsunuz ben rol yapma oyunlarını da çok seviyorum ve Stygian, bir Lovecraftian korku temalı rol yapma oyunu Bir korku oyunu diyebilir miyiz onu bilmiyorum bir korku temalı rol yapma oyunu olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz Ben çok şey yapmayacağım hadi yeni bir hazır bir, hazır bir karakter seçeyim yeni bir karakter yaratmayayım hazır bir karakter seçeyim Ha araştırmacı dedektif ya bu yani ama duyular 8. Tam bu olsun. Tom Moretti oynuyoruz. Dedektif oynuyoruz. Ee, akılcı dedektif araştırmacı, ee, karizması 6, duyular 8, zihni 5, iradesi 4. Öleceğiz herhalde. Ya. Bağıra bağıra öleceğiz herhalde bu oyunda. Neyse hadi bakalım girelim. İsteyeceğimi te yaz. Aa çok iyi lan. Arkama gelen kıyamet. Kasaba e, tuhaf boyutların arasında kaldı. İhtiyar müren evi gibi güvenli alanlarda dinlenirken pusaya düşmezsin. Arkadan gizlice sokulan karanlığın içinde tek başına uyuduğun kamp alanlarındaysa durum hiç de öyle değil. Okey. Bunun yerli bir oyun olduğundan bahsetmiş miydim? Uğursuzam olarak, olarak bilinen falan filan bir yıl geçti son karşılaşımınızda sana şu talimatları vermişti. Uğursuzam bana bazı şeyler söylemiş. Kara günün ardından arkımın ötesinde bul beni. O gün bu sözler sana pek bir anlam ifade etmiyordu. Ama pek yakında hepsini anlayacağını katiyen bilemezdin. Kara gün olarak bilinen o günde uyanmış olanın gölgesinde bildiğin dünya ortadan kayboldu ve yanında umutlarını, geleceğini ve sevdiklerini de götürdü. Bilinmeyen sebeplerden ötürü Arkım şehri dünyanın kabuğundan ayrıldı ve yabancı bir gökyüzüne sahip boyutlar arasındaki alacakaranlık gerçekliğine tacir edildi. Birçok insanın aksine bedenin ve aklın neredeyse sağlam bir şekilde hayatta kalmayı başardın. O günden beri günlerini kasvetli ihtiyar müren hanında geçirerek o gizemli adamın seni çağırmasını bekledin. Artık varlığından bile şüphe duymaya başladığın bir adamın çağrısını. Ta ki kabusun bambaşka bir katmanında kendini bulduğun tavan arasındaki o ziyarete gelene kadar. Wow okey. Bu benim. Ben miyim? Yok ben değilim. Aa selam sen uğursuz adamsın herhalde. Ben direktifim yerdeki. Aa adam elferini aldı gidiyor. Günlük güncellendi. Ben hiçbir şey göremiyorum ekrandaki Uğursuz adamın peşinde. Karanlıkta iki lamba. Okey lambayı alacağız. Çok uygun bir başlık çünkü hiçbir şey göremiyorum. Al abi envanterde lambayı bir açsana. Ha dur. Şey Elimi alabiliyorum. Elimi al Elini al o zaman. Hocam dur. Güzel. Ha, Şimdi daha iyi görebiliyor olmanız lazım. Sizin, umarım görebiliyorsunuzdur. Ee, evet. Mouse ekranda falan dolaştırabiliyoruz karakteri ve tam oraya bastık. başka bir şey var mı burada? Şu pencereden falan bakamıyorum. Bunların içine bakamıyorum. Ta ben Sen tavan arasında mı kalıyorsun abi? İyi. Helal olsun. İşine bu kadar şeysin. Hoş dışarıda büyük bir ihtimalle tanımlanamaz, tekinsiz varlıklar dolaşırken senin tavanlar arasında kalman çok makuldür. Gidelim mi abi? Aa aşağı mı inmek zorundayım ben? Urzadamın peşinde. Urzadam aşağı inmedi ki. Urzadam sağ tarafa gitti. Tavan Aa yok aşağı inmiş. Hocam selam. Her ne giyiyorsan ben de alabilir miyim? Çok çok güzel. Ee, aşçı öldü diyor. Sadece e, şey veriyoruz, konserve veriyoruz. Daha bir ürün bir. Aşçıyı öldürdük. Hayda, hocam dışarı çıktık ama ya. Tahta kutulu var burada. Köylüler yapmış zamandan ahırdan. Ha, gidemiyorum buraya. Ha yok gidebilirim. Ne, nasıl lan? Ha yok. Taşa ha yok. Adını ha takip ediyoruz. Okey. Arkımın sokaklarında şey yaparken Buy, Sell, Rent. Her yer kapanmış. Wow wow wow wow wow wow wow Hey. Selam ben. Sizinle aa dans ediyorlar. Çok güzel. Ne kadar şık. Ne kadar e, Müthiş bir tarzı olan hayal edersiniz siz. Hep böyle olun. Hayatta oldukları kadar Örümde de şeyler bunlar. Ne güzel abi. Çok noir havası var ya. Harika. iki dedektifini seçmişim. Hocam oradan geçme. Bak benim Lovecraft oh, oh, oh, oh, oh. yapmayın yapmayın. Ben az önce az önce tarzınız vardı. Dans ediyordunuz. Hoş değil. İyi değil. Çirkin şeyler bunlar. Hoş Lovecraft evrenindeyiz. Çirkin olmayan tek bir varlık bile yok. Hepsine, her şeyi öyle tasvir ediyor herif. Abi böyle bir varlık çıktı karşıma. Çok çirkindi. O kadar çirkindi ki kelimeleri dökemiyorum. Hiç e, çirkindi işte yani. Aa, Oho! Ben bunların hepsini giyebilir miyim? Aaa yes! Yes! Şapka giyeceğiz oğlum. Neden şapka giymiyoruz ki biz bu çağda ya. 2000 2000'lerde neden kimse şapka giymiyor ya? Giy abi şapkanı. Oh! Tabancayı da eline al. Oh! Tamam, diğer bir şey alamıyorum. Güzel, tamam, hoş. Eheh hey be, dedektif Tom Moretti. Hadi bakalım Tom, seninle hiç çıkmak istemeyeceğim maceralara çıkacağız. Hocam bakın, dans etmeyin ya. Abi gerçekten saksafon mu çalıyorsun, ciddi misin? Aşçı öldü diyor abi burada. Mekan kapalı falan yani. Selam, bana oradan iki yumurta bir sucuk ver. İhtiyar mührenin işletmecisi ve Barmeni Marino'yu görüyorsun. Fırsatını bulduğunda iliğini kemiğini sömürmekten geri durmayan bu şahıs neredeyse bir yıldır sana ev sahipliği yapıyor. Bu yüzden cebindeki değerli kaynaklar tükenmek üzere. Günaydın Cornuto. Şu sonu gelmeyen ee, bilmem bir şey alacak aralığa gündüz denirse tabi. Üst kattan gelen sesler neydi? Kabus mı gördün? Madem sen gelecekken rüyayla ile ayırt edebiliyor musun ya? Ah bakıyorum da Cornuto filozoflara taş çıkartıyor. Ah bakıyorum da Cornuto filozoflara taş çıkartıyor. Ben kendi bakış açımı çok daha kolay ve etkili buluyorum. İster rüya ister gerçek. İsterse ee, bilmem neyin cehennemi olsun ki asıl mesele şu ölebiliyor musun? Ernaları dikebiliyor sanki. vaziyet kesinlikle bunu gösteriyor. Gerçek olduğu best belli. Ama geride denemek istersen sana bir tabanca verebilirim. Uyandığına göre bana borçlu olduğun cilglerden ee, bahsedelim. Dün ödeyemeyecek kadar sarhoştun ve sonra bana hatırlatmanı söylemiştin hatırladın mı? hiç geçmedim marino ıı, Falan geliyor bu arada Başını ağrıyor Hiç ben bir şey ya falan O kadar içtim mi? Sana ne kadar borcum var 10 verirsen alacak kalmaz Bu numara eskidi marino Bunu yaptığını eminim Yoksa yardımsever ev sahibini görmüyor musun Kornuto Sana kalacak yer vermesem halin nice olurdu Ölürdüm büyük bir ihtimalle En de sonunda bütün jiglerimi alacaksın zaten Acele ne? Acele ne yancı? Buna diyecek lafım yok Haydi bu da ne olsun Aslan parçası be Çok teşekkürler. Cömertli için sağ ol. Bana o kolaylık taslama. Görüşürüz. Kornuto. Vayt be. Sen kimsin hocam? İzin verirsiniz. Şapkada herkeste konuşacağım. Şapkasız insanlara konuşmayacağım. Enstrümanlığı çalmakla meşgul. Muazzam bir gözlem. Selam seni huysuz insan. Tüm dikkatini tek başına oynadığı dart oyununa vermiş. Tuhaf, orta yaşlı bir adam görüyorsun. Duyduğu aşırı coşku adeta dalga dalga etrafa yayılıyor. Oğlum çok güzel bir ortam var lan şu an. Bir, bir dart oynan edersin. Dünya şampiyonuna karşı oynama fırsatı her zaman karşısına çıkmaz. Sana birkaç dart uzatıyor. Dünya şampiyonu mu? Elbette. Şaşırdın mı? Dü dünyanın geri kalan ne olduğunu haberin var mı? Huhu! Kimse var mı? Yok mu? Heh, defolsunlar olsunlar gitsinler. Dünya baş belasının tekiydi zaten. Abi sana ne yapmışlar ya? Burada sadece bir şampiyon var. Herschel dart ustası. Böylece dünya dar champion oldum demektir. Oyun hazır mısın artık? E oynayalım abi. Şimdi aynı dilden konuşmaya başladın. Aşırıya kaçan büyük bir evsiz sana oyunun kurallarını atmaya başlıyor. Çeviklik var mı çevikliğim? Yok sayırım. Bu da son el. Kaybettim sayırım. Ne? Kazandın mılar? <gülüyor> Her şey tüm gayesini kaybetmiş gibi görünüyor. İfadesiz gözlerine bakmak, hiçliğin derinliklerine bakmaktan farksız. Yav yavaşça konuşmaya başlar. Hocam. Sessiz kal. Bir şey, bir şey deme. Bir şey deme, bir şey deme. Adam zaten ölüyor. Bu da Lovecraft'in bir oyunsa adamı öldürecekleri demektir. Hileci. Aa, yapma ama. Hileci, hileci, hileci. Konuşmayı bitir abi, boşver. Dünya dart şampiyonu olduk, iyi mi? Gitme lan. Aa şerefsize bak. Hayvan herif. Tabancayı çıkarıp vururum oğlum seni. Ne aldım? Aa. Kalp 5 sağlık kaybettim. Şerefsize bak ya. Dart sapladı olan, göğsüme dart sapladı. Gerizekalı. Hayvan evladı ne yapıyorsun? Ne aldım ben yerden abi? 40 tane daha sigara aldım. Müthiş. Okey, neyse. Şerefsiz bak, bu, bulup vuracağım oğlum seni, bulup vuracağım. Sen benim göğsüme dart sapladıysan ben seni bulup bu, bulup vuracağım. Çünkü elimde 20 tane mermi var, çok yokmuş. Olsun abi, sigaralar öldürürüm adamı. 240 tane sigaram var. Alt patlarman tabanc ilgilenmiyorum diyor. İlgilenmesin tabi yanında böyle hoş bir hanefendi olduğun Sen de ilgilenmesin büyük ihtimalle. Izninizle, izinseyimdir kocam. Ee, okey. Feneri alsam fener olmaz aslında. Aha dur burada bir şey var. Ne var? Aha. Bu masanın üzerindeki kirlilik ihtiyar müren evinde eleman açığı olduğu izlemini uyandırıyor. Şimdiye kadar kimse bu pestiği toparlamadıysa bu saatten sonra muhtemelen dokunmazlar. Hocam ben çalışayım bir şeyler yapayım. Artık masa vazifesi gören bu varilerden yayılan çürük tahta, rutubet ve ekşi alkol kokusu giz. Genzini yakmaya devam ediyor. Hocam selam. Ne istersin Kornuto? Yaşlı müren hikayesi nedir ya? Sence ben havadan sudan bahsedebileceğim bir barmine benziyor muyum Kornutu? Kornetto desem şuan burayı yaşlı bir aya 40 sene önce falan gördüğü bir rüyadan sonra açtığını söylüyorlar tatmin oldun mu? Devam et abi. Müesse bu müessese hakkında bilmen gereken tek hikaye var artık. Mumyüz mekanın sahibi. Marino da işletmecisi. Onlar erimiş muradına. Mumyüz'den bahsetsene bana ya. Kornutu bu zekice bir soru değil. Onun Miskatoni'nin bu yakasının kralı olduğunu unutma. O mafyanın patronu görünmez imparator. Okey. Teşekkürler. Ben ağzımı kapalı tutarım. Şimdi ilacını söyle bakayım. Neden bana kornuto diyorsun hocam? Ah boş yere gitsin. Sen bana bir adam hatırlatıyorsun. Kornuto'nun biriydi o kadar. Tam da kornuto ne yani? Kornuto boynuzlar olan birdir anlarsın ya. Eğer bir kadın kocasına sadık kalmazsa koca ah boynuzlanmış diyor. Ben bilmeden alakası var lan. Ben yani Chicago'da küçük bir İtalyan barında izoda barmenken adamın biri her akşam gelirdi her akşam. İçmezdi hiç eğlenmezdi sessizce diğer müşterilere bakardır orada birisini arıyordu. Neredeyse bir sene sonra nihayet işin aslını öğrendim. Karısına beceren adamı arıyordu. Her gün obara gelip sessizce bakardı. Sen de onun gibisin. Sen de birini bekliyorsun. Bu kentte yaşayabileceğin berbat bir hayatın peşinde koşmuyorsun. Onun yerine o kornoto gibi davranıyorsun. Dobrol için kusura bakma ama seni kim becerdi dostum? Hepimizin becerinin biri var görmüyor musun dostum? <gülüyor> Çok da umurumdaydı. <gülüyor> Görüşürüz abi ben gidiyorum. Sonra görüşürüz, Koruto. Seninkini kim becerdiyse umarım onu bulursun. Bulacağım ya ama beni baş... beni de becerecek gibi. Keşke daha çok cikim olsaydı. Beni şey yapan, aa aa sen mafyasın değil mi? Mafyanın sözü kanundur. Çok iyi. Hocam ben de benim de tabancam var aslında. Ben de mafyaların başı sana. Sıradan bir arkam sakin görüyorsun. Tedirgin gözlerle seni süzerken ne kadar da yorgun. Dermanlı bizlerin verdiğini fark etmemek elde değil. Şehrin bu kısmında sağ, sağlamlığı kaldı hocam. Pek bir şey yok. İçecek bir şeyler ve başını sokabilecek bir çatı alıyorsan ihtiyar müreğine var? Kafayı bulup dertlerini unutmak istiyorsan e, rektörün eczanesi sana göre. Marş ambarından uzak durursan iyi olur. O zaman Marş ambarına bir de Büyük Baba Sunay civarında fazla dolanmayacak kadar aklın vardır herhalde. Büyük Baba Sunay'ına daha gitmeyin. E, şu ambardan bahset ya. Ambar'ı inzmutlu marş ailesi işletiyordu. Kaçakçılık falan için kullanıyorlar e, diye istiyorduk. Şimdi oralar gulyabani kayalıyor. Aaaa. Okey. Ulan oraya gitmiyoruz şu an. Gulyabani'ler nasıl bir şey? Kendi gözümle görmedim ama ellerine düşenlerin halini görmüşlüğüm var. Köpeğe benzer iblislermiş bunlar. İnsanlıktan çıkmış vahşi yaratıklar. Karanlıkta kol gezip bizi avlıyorlar. Tüyleri ürperten bulmaları arkamda inanıyor. Ya Lovecraft evreninde gulyabani'ler Kutulun kulları Değil mi? Ya başka bir şey değil miydi ya onlar? Kutumluğuyla o kadar ilgileri yoktu diye hatırlıyorum sanki. Neyse baştan bir bilgilerimi tazelemekte fayda var. Neyse teşekkürler. E, Richter'in egzeresinden bahset biraz. O Richter olacak ihtiyar yılan, arkabın ayakta kalan tek egzeresini işletiyor ama aldan Tıbbi ilaçlarla iş yok, uyuşturucu satıyor. Richter bu kabustan kısacık bir an bile olsa, kaçmak isteyenler için her nevi uyuşturucu üretip satıyor. Knafya için çok değerli biri. Bunun da gayet farkında. Bir süredir hakkındaki çirkin delikodular ay çıktı. Ne gibi abi? E, müdavimlerden farklı faydalandığı faydalandığına falan dair delikodular. Berbat şeyler işte. Ooo tamam abi teşekkürler. Tüylerimi ürpertiyor. Bu mu? Bir konuşalım seninle. Sıradan bir arkım sakini görüyorsun. Tedirgin gözlerle seni süzerken ne kadar da yorgun ve dermansız bir izlenim verdiğini fark etmemek. Okey tamam aynı şey. Şu çirkin adı ne? Tarikat eski Lincoln Anadolu'nun yerine bunu dikti. Büyük babası diyorlar, resmen canavarlık. Müritler nehre geçip mafya tarafından mimlenen kişileri kurban etmeye geliyor. Büyük baba, Kutuluya adamak için kan döküyorlar. Kutulu mu? Mafya insanları mimliyor mu? Mafyaya ters giderse mimlenirsin. Arası da Tarikat müritleri nehre geçip mimlemiş kişileri yakalar. Başına gelirse kafana tek mermiyle kendi işini bitir daha iyi. Kimse böyle bir son hak etmiyor. Kurban edenlerin kan doğrudu olan çığlıkları hala kulağımda. Bunu aklımda tutarım. Teşekkürler. E tarikattan bahset biraz daha. Kendilerini Kutulu veya diğer eskileri adamış fanatik dediler. nehrinin karşı kıyısında kuzey arkamdaki harabelerde hüküm sürüyorlar. Oraya da gitmiyoruz o zaman. <gülüyor> Tarikat saflarını katacakları ya da ayinlerini kurban edecekleri kişiler bulmak için nehrin bu tarafına geçiyor. Hangisi daha kötü bir son bilemiyorum. Wow, nehrin öteki tarafına nasıl geçebiliyoruz ya. Bir, ben başımı belaya sokmak istiyorum lütfen. Söyler misin nasıl sokabilirim? Tavsiye etmem. Suda gezilen şeyler var. Nasıl oluyor bilmiyorum ama sadece tarikat nehri geçebiliyor. Çünkü onlar balık adam. Balık balık. Onlar balık bir kere. örnekte yüzen kırmızıya boyanmış teknelerini ara sıra görebilirsin. Felaketin kızıl alametleri. Bir şey daha. Karagün mü? Karagün nereden biliyorum lan. tam tamam. Karagün hakkında ne biliyorsun? Senden fazla değildir herhalde. Hepimiz alametleri gördük, değil mi? İnsanların aynı kabusları görmesi, eserleriniz şekilde oradan kaybolan mavukalara katleden ayrılar. Hepimiz farkındaydık ama her şey yolundaymış gibi davrandık. Ha bir de şehrin ee, tutulup başka bir boyuta geçmesi var. Onu söyleyeyim yani. O da var, değil mi? <gülüyor> gün zihinlerimizin derinliklerine işlenen bir kıyamet gürültüsüyle başladı. Gök kubbe eridi. Ben ben başka bir şey hatırlamıyorum deyip ağlıyor. Hatırlamak beni de yaralıyor. Kendimize geldi... Aa işe yaradık. Aa kendimize geldiğimizde arkamın üzerindeki göğü tanıyamadık. Evimizden tamamen kovulmuştuk. Ee, bu tarafta bir başımıza zorbaların ve sapkınların insafına kaldık. Kadim tanrılardan birinin bu heybetli tasviri paramparça olmuş bir anıt heykelin çıplak kaydısı üzerinde yükseliyor. Hocam bu yakabiliriz ya çok yakılacak gibi görünüyor ne bileyim. Bu çürümüş baca eski plakalardan bir araya, eski metal plakalardan bir araya getirilmesi sebebiyle oldukça dengesiz ve baştan savma yapılmış gibi duruyor. Ha. <gülüyor> Sanki. Evet evet ben dışarı çıkayım. Ve lütfen e, benim başım belaya sokan e, tekinsiz adamın adımlarını takip edeyim. Çünkü her zaman iyidir. Sen kimsin? Sen yücehterimsin. Sen kimsin? Beyaz giyinmişim. Sıradan bir arkam sakini görüyorsun. Evet evet evet. İyi günler hanımefendi adım Tom Moretti. İyi günler mi nerede yaşıyorsun sen? Sence gün iyi mi yani? Hayır hayır sen şu şu manyaklardan birisin. Sessiz uzaklaşmasını izleyelim. Evet. Bakın uzaklaşıyor arkadaşlar. Lütfen sessiz olalım. Okey sessizce uzaklaşmasını izledik. Beyefendi selam şu hanımefendiyi tanıyor musunuz acaba? Sıradan bir arkam sakini görüyorsun. Tedargin gözlerle seni süzerken ne kadar da yorgun ve dermansız bir izlenim verdiğini fark etmemek elde değil. Affedersiniz bir şey sorabilir miyim? İlişme bana bayım. Hayat aptalca sorular sormadan zor zaten. Epeki ya o zaman görüşürüz. Yani şey salak salak sorular sormayacağımı bilecek kadar Lovecraft okudum o yüzden <gülüyor> tecrübe kazandım. 5 bak mı? Tamam. Buraya kişit. A yok burada bir şey var. O sen nesin? Birkaç tane sigara al abi çünkü sen saydım çok sigara içiyorsun. Ne işe yarıyor sigara? Aaa burada yeni para birim olarak kullanıyormuş. Tamam dur lan tüketme sigaraları. Ve salaklık yaptım. My bad. Yığında başka bir şey yok. Okey yığınlara bir şeylere şey yap. Dalma yüz tutmuş. Trabzanların arkasında beliren soluk ışık hareketi. Bu eski George'un tarzı evde hala birlerin yaşadığını gösteriyor. Görebiliyor muyuz? girebiliyor muyuz içeri? Merhabalar. Kapı normal arka binaları içinde bile yıkık dökük duran bir bina için fazla sıkı. Evde var mı birisi? Merhabalar. Kim o? Adım Tom Moretti. Seninki nedir? Kaybol. Onun ispira kaybolmuş arkadaşlar. Sen bir şey diyorsun. Selam. Önüne öfsen ne kadar pis bir adamsın ya, ne kadar tekinsiz bir adamsın ya. Önce kalan pis saçlara bulaşmış onca yağ sayesinde bir renk kazan farksız gözükse de sarsılmaz bir enerji ve ısrarla senin için çöpten pek de farkı olmayan mallarını reklamını yapıyor. Ratsek amcanın keşfedilmemiş hazineler dükkanına hoş geldin. Utangaç olma, yaklaş. İhtiyacı olan her şey bende. E göster bakalım neler var. Neyin var hocam? Abi ben şu an sahip olmak istediğim şeylerin çoğuna sahipim ya. Aa şapkalar diye ayrı bir yer mi var? Wow! Okey şapkalar diye ayrı bir şey var. Aa yok bu giysi, okey tamam my bad. Buna ihtiyacımız olur gibi ya. Bunu alacağım şu an. Ya da dur şu an almayayım. Bu ne lan? Herkes kendini korumak zorunda. Haklısın. Aa dünya. E dünyaya bakalım neler var. Okey şehir merkezi var şu an. Arkamı çok fazla bir şey göremiyorum. Okay, cool. wow. Wow. Misketonik nehrindeki küçük küçük canavarları görebiliyoruz böylece. Yaklaştıramıyorum haritaya. Ya dinlenebiliyorum ama Cigler, Ay, cig şey, sigaralar. Sigaralar yani. <gülüyor> Hocam ben burada Ha, aynen aynen bu burası. Ne oluyor lan? Yine ne oluyor ya? Aşağıda bekleyen bu. Yer yarılacak içine düşeceğiz. Daha iyi olmaz mı abi? Bu kurtulmuş olursunuz. Kıl atlattık. Bir şey atlatmayınız. Bir şey olmadı abi az önce. Yüksek eğitimin sembolü haline gelmiş bu kurumun görkemli giriş kapısı tamamen yerle bir olmuş. Buradan geçmek olan aksız. Aa burası Miskatonic Üniversitesi. Okey. Güzel. Güzel. Ee, burası bir kere kurgu bir mekan ama New England'da. E, Lovecraft evrenle yabancı olan arkadaşlarımız için... Ee, burası da Misketonik Üniversitesi. Hocam merhaba. Onun hareketlerini hissedebiliyoruz. Ratsek başka çerçeve var mı diye soruyordu. Hejmur'da kıllıklı pis bir adam görüyorsun. Ona doğru yaklaştıkça terinin keşif, kesif ve alkollü kokusu burnunu sızlatmaya bak. Ulan başlıyor. Eee kollarındaki kabarmış şirin gezileri bağımlanım boyutlarını daha da gözler önüne seriyor. Gölgen hırpani ve diri bir kim, kemik kalmış berduşun üzerine düştüğünde adam ziyaretçi bekliyormuşçasına gözünü aralıyor. Merhabalar. Gwen. Sen misin? Beklediği kişi olmadığını anlaması bir an sürüyor. Ah be. İyi misin dostum? Soran kim? Eğitim çavuşu mu? Puf, defol git. Çavuş mu? İlginç tahmin. Orada mıydın? Nesin sen, aynasız mı? En son mafyanın polis merkezini yakıp yer evrettiğini duymuştum. Bu bölgede gammazlar yaşatmazlar. basket bayım. Wow. Hocam peki görmüyorsun be. Yardım falan istemiyorum ben. Ben Richter'in malının sağlıklı bir adama ne yaptığını biliyorum. Sence umurumda mı ha? Richter demişken, e, ne olmuş ona? Eğer bu zavallı asker parçasıyla konuşmakta ısrar ediyorsan Richter'in morfilinden bir doz getirebilirsin belki. Hocam sana rehabilitasyon lazım ya. Morfinleri falan bırak. Etrafa bak bayım. Yaşamaya değer tek bir şey bile görüyor musun? Öldür o zaman kendini gerizekalı. Ne şey kullanıyorsun? Ne gerek var? Sen de üstünlük taslamana da başlama. Sen benden de önce ölürsün bu kafayla. Basket. O zaman acınası alışkanlıklarınla beraber lütfen bu lahmada çürü. Gerizekalı. Basket mi dedin? Neden basket basket ya? Yüzünde ağır makyaj bulunan sıska bir kadın görüyorsun. Tahrik edici kıyafeti, arkımda hayatını nasıl ah ha, hayat nasıl altın çizer gibi. Uyuşturucu almış ya da kafayı çekmiş biri gibi hareket ediyor. Selam tatlım. Güzel vakit geçirmeye ne dersin? Yok teşekkürler hanımefendi. Hadi yavrum senin gibi tatlı tiplere pek rastlamıyorum. Sıkıntılarımızı beraber un unut unutalım tatlım. Bir süre sililine her şeyi unutalım. Wow çok isterim bebeğim ama ellerimize karanlık kirini bulaştırmadan yapalım. Kayıtsız şartsız. Şu Dalyan gibi adama bak be. Arda bir eğlenmeyi hangi kız hak etmez? En iyisini hak ediyorsun haydi. Wow. İnanç sistemleriyle akıl sağlığı kazanmak. İnanç sistemine göre rol yaptığın için akıl sağlığı kazandın. Oluşturduğun karakterin mizacına göre davrandığında akıl sağlığı kazanırsın. Okey bu adam sevişmek istiyor o sürekli. Çok güzel. Üzerinizdeki kirveter arkamın ısız ve daracık sokaklarında. Okey, falan plan. Tekrar görüşürüz tatlım. Artık buna değdiğini biliyorsun. Beraber geçirdiğimiz zaman çok keyifliydi dedi. Hoşça kal. Okey, çok harika. Aa, stealth moduna girdim ha. Çok güzel. Büyük kitabım var. Büyük yapacağımı sanmıyorum. Karakterim dedektif ve şey, bu burasının selam bayım. Basket serseri. Diğere bak abi serseri sensin lan. Senin tanımın serseri. Tanrı beni lanetledi. Ee, senin sınırı kaldığını düşünmüyorum ama. Oğlum çok iyi lan. Tamam başımı nasıl belaya sokacağım ben. Selam hocam sen. Haa ha, bu, bu şerefsiz burada okey. Abi ben misketonik şeyine girmek istiyorum ya. Dur burada bir şeyler vardır lan mülaki. Abi bir şey var. E, hey. Günlük güncellendi. Sıfır numaralı anahtar. Garip görünüşlü bu pirinç anahtar, uğursuz adama ulaşmak için elindeki tek ipucu olabilir. Çok iyi abi. Eee, okey. That is that it. Sarım bu kadar. Elinde bir anahtar var ve bu anahtarla bir yeri açmam lazım. Orayı açacağım. Kasabaların nispeten yeni sayılabilecek binalarından biri olmasına karşın tabiatüstü karanlığın getirdiği yıkım dalgası burayı da etkisi altına almayı başarmış. İçindeki mektuplar çatlak duvarların arasında hapsolmuş. Hocam mektupları okuyamıyor muyuz acaba? Aha bir şey var burada. Sargılar. Birkaç tane sigara. Okey. Can harbinden sonra yapılmış. Neşeli ve iyimser bir reklam afişi. İçerdiği mesaj kara günden sonra oldukça ironik hale gelmiş. Okey. Anlaşıldı. Başka bir şey yok sanırım bu bina ile alakalı. Abi çok iyi. Tam Sol tarafta çok da bir şey yokmuş. Burası herhalde Richter'in... Dürüst bilin en iyi fiyat sloganı. Bu dükkanın kasabada açık kalan tek rengi olmasının ardından tartışılması hale geldi. Oo, burası rengi ise var ya, burada nasıl nasıl e, güzel fırsatlar vardır. Bir konuşalım bakalım. Bir işimize yarar belki. Selam sen bodyguard falan mısın? Adam sana sessizce gülüm söylene sessizce gülüm oğlum. Parmaklıkların ardında yüzünden derin bir memnuniyetsizlik okunan sert görünüşlü bir adam var. 60'larında görünse de varlığı saygı ve korku yandırıyor. Söyle bakayım bir şey satın alacak mısın yoksa vaktimi heba etmeye mi geldin? Mumdan heykel ne abi oradaki? Aa, sen dürüst bilden mi bahsediyorsun? O öldü ama dekorasyon için burada tuttular ve heykele çevirdiler. Buranın sahibi ilanlarsın ya. Derken mumu yüze ters düştü. Aa. Bu nasıl yattıklarını tahmin edebilir misin? Üzerine kaynar mum döküp adamı tepeden tırnağa kapladılar. Çığlıkları duymalıydın. Bu yeter mi yoksa ayrıntılı anlatayım mı? Yok abi teşekkürler. Takas yapmak istiyorum. Bir sigaran varsa bakayım. Ne bu ne bu? Abi şey çok bayıldım ben bu oyuna ya. Tam benim tarzım abi bu oyun. Çok hoşuma gitti ya. Oha şapkalara bak. Halat. Halata ihtiyacımız olur. İlla kalatı kullanırız ha. Tutmak kancası. Aa Oğlum 5 dakika. Ben bu ikisini... Ben bu ikisiyle misketon'a girebilir miyim ki acaba? Deneyeceğim ha. Tamam hocam ben bu ikisini alıyorum. Tamam hadi anlaştık. Hadi soydun beni bugün de soydun ha. Mafya ile tarikatçılar nasıl aynı taraftı ya? Ben farklı tarafta yer alırlar diye düşünüyordum. İlk duydum yani videonun başında mafyayı duyduğumda. Evet farkındayım abi. Bunlarımız var, bunlarımız var. Hadi bakalım. Aa burada bir şeyler var. Ne var? sigara boş şeyler bileşen. Ne yapacağız ki ya boş şeyle? Sen sen ne kadar sen kimsin? Karşındaki perişan yaratan insan demeye bin şahit ister. Tuhaf, devri geçmiş kıyafetler giyiyor. Yüzü ve elleri paramparça sargılar içinde. Yalpalayan, şaşkın hareketleri bu tarihsiz münzevinin halini daha da acıklı kılıyor. Hocam merhaba. Okey burada bir renkli olacakmış bu herhalde. İnsansı yaratık huzursuz, gırtlağı bir tonla kendi halinde konuşuyor. Acınası yaratık seni görür görmez korkuyla geri çekiliyor. Hocam, zarar vermeyeceğim, sakin ol. Yaratığın kirli paçavralarının arkasından zar zor seçilen sarı hortlaksı gözleriyle seni izlediğini hissediyorsun. Sen Pikman mısın acaba? Pikman mısın acaba? Sıra dışı varlık kaba ama tuhaf şekilde eğitimli bir tonda konuşuyor. Türünüzün bana verdiği tek şey zarar. Vaktiyle aynı türde olduğumuzu sanma, sanma gafletine düştüğüm aklıma geliyor da. Beni rahat bırakınız. Yaratık senden hızla uzaklaşıyor. Bedbaht ve çökmüş. Hocam selam konuşalım ya. Aa kaçıyor lan. Kaçırdık oğlum yaratığı. Zarar vermeyeceğim dedim ya. Neyse bunlar hep karakter yani. Önceden tanışmış olduk bir şekilde. Miskatonic Üniversitesi'nin. Arkham Miskatonic Üniversitesi'nin duvarlarına vardır olmilla ki şey ya aburunları buraya döre bakabilir ne var abi burada sigara al sigara kullanıyor yani müthiş şey olarak para birim olarak e bunları ben birleştiririm abi değil mi birleştir lan nasıl birleştireceğim üret gaz ya dik kayalıklı bölgelerde tırmanmalar için önemli bir araç. makancası. Lan ben bunu nasıl şey yapacağım? Bir çıkıntı üzerine fırlatılabilir. Tam abi e, o zaman alıyorsun bunu eline alamıyorsun. Buraya koyuyorsun, koyamıyorsun. Çünkü neden koyayım değil mi? E. Ee, tamam ben bunları otomatik kullanacağım herhalde. E, ama şu an kullanamıyorum. Okey, buraya tırmanma işi yalan oldu. Tamam, sıkıntı değil. Başka bir yerde ilerikap kullanırız biz bunları. Yani pişman olacağım bir karar değildi. Abi, bir rol yapma oyununda halat ve kanca varsa alıyorsunuz. Şey değil bu yani. Bunun kaçırı yok. Aa, otele mi girelim acaba? Otele bir girelim ya. Neler varmış. Orada sabro'nun tiki var. Selam. Otuzlarında şık giyimli bir adam köhne bir otelin resepsiyonunda duruyor. Bakımlı bir yandan üzerindeki üsülü. Takıma kadar her şeyi bugünlerde zor bulunan bir öz saygının belirtisi. Bonjio monsieur. Normal şartlar altında sizin New England'ın önde gelen müesseselerinden biri olan Essex Oteli'nde ağırlamaktan memnuniyet duyardım. <gülüyor> Gel geldim artık New England diye bir yer yok. Başka bir boyuttayız. Ama maalesef... Mösyö, Mum'un tasvip ettiği hanımefendiler ve beyefendilerden biri olmadığınızı görüyorum. Sadece misafir listesinde ismi olan kişileri ağırlayabilirim. Aa. Peki o listeye nasıl girebilirim? Maalesef bu soruya cevap veremeyeceğim Mösyö'ye çünkü bilmiyorum. Arada sırada yeni bir liste gönderiyorlar. Ben de ona göre hazırlık yapıyorum. Fakat... <gülüyor> Misafirlerin ortak yanları arasında su gibi alkol içmek, otel mülkiyetini kırıp dökmek ve diğer misafirleri öldürmekten intihar aynı düzenlemeye kadar her çeşit şiddet ve kombinasyonda kötü davranış bulunuyor. Etienne papyonu düzeltip devam ediyor. Belki siz de böyle faaliyetlere katılmak istersiniz. Monsieur. Yok teşekkürler gitmem lazım. Okey that's all. Başka bir şey gerek olacağını düşünmüyorum şu an. E, gidelim mi abi? Şu tarafa doğru gidelim. Atış menzilimizin dışına çıksan iyi edersin. Hocam o silahın atış menzilinin dışına çıkmak biraz zor ya. Tüyleri mi ürpertiyor? okey. baştan buraya geldik. Koyutun yapılı bir adam sana doğru yaklaşıyor. Bu civardan olduğunu sanmıyorsun. Arkamın kabuslan farksız koşullarından etkilenmemişe benziyor. Yapmacık gülümse işinde davetkar. İnsanı neredeyse kışkırtan bir şey var. Merhaba tekilsiz herif. Hola senior. Şey, rahatsız ettiğim için affet. Ama seni ihtiyar Miranda gördüm ve kendimi tanıtmak istedim. Selam abi. Devam et. İsmim Eduardo. Doğrusu Eduardo Karnila. Ama taşıdığım Apellido hiçbir önem taşımıyor. Kojimari sıradan bir balıkçının olayım o kadar. Neden daha fazlasın gibi geliyor bana? Yine de Karnila ismiyle dünyanın bu küp küp köşesine taşıdım. Artık elimizde sadece geçmişimiz var. Öyle değil mi? Haklı olabilirsin dostum. Ben ama benden ne istiyorsun? Tıvona söylesene. İçinde hizmetlerimi ihtiyaç duyacağın dair bir e, sensasyon var, bir his var. Senin aksine ben buna yani sokaklarda hayat mücadelesi vermeye alışığım. Bitmeyen sobreviviente. Önce İspanyol sonra Amerikan okupasyonundan sağ çıktım. Sonra iç savaş sonra tekrar Amerikalılar ama köprünün altından çok sular aktı. Artık ne demek istediğimi anlamışsındır. İşler siz nasıl diyorsunuz. Kız ne yapılacağını bilirim. Hayat ve Santa Muerte arasında fark yaratabilirim. Hayatta ölüm diyor. Ya Benim için dövüşümü mi teklif ediyorsun? Amor con amor Okey İspanyolca. Aşk çok şey yapar. Para her kapıyı açar. Ciglemi verirsen senyor sana özel senin koruyucu meleğin olurum. Bana nasıl baktı? Ona da ücret istiyorum. Aman abi. Bazı düşmanlarım insan olmayabilir hocam. Havanda savaştığım bazı düşmanlar öyle görüntülerde insan değildi. Diferensiyen nedir? Söyle. Karşılığında ne istiyorsun? Seni koruduğum her gün için iki düzinecik. İster canavarlarla, ister mafya ile, ister bizzat el Abla ile dönüş. Fark etmez. Korkun nedir bilmiyorsun ha? Neden? Ömrüm boyunca şans hisleri yaşadım. Şimdi aynısını yapıyorum. Hepimiz öyle yapıyoruz. Ama sen bu... Felaketler önce bunun farkında değildin. Ee, benim peder bir kılıç balığının kurbanı oldu. Bir gün balı açıkla ve bir daha eve dönmedi. Böyle işte anlarsın ya. Biz sadece şanslıdır hayattayız ve ama bunu ancak şansımız yaver gitmediğinde bedinde anlıyoruz. Kader bana ihanet edene kadar bu oyunu oynayacağım seniör. Tamam, hadi gel. Bu en o. Önden buyur seniör. Edoardo Carnel, sana özel falan filan. Hocam bir şey diyeceğim sen büyük bir ihtimalle Sen çok büyük bir ihtimalle mafyanın ajanısın ha Aklı selim hiç kimse bu çürümüş pis kokan kulübün içinde yaşamak bir yana balıkçılıktan elde elde herhangi bir şey besin örgü üretmeye hayal bile etmez İçeri girebiliyor muyuz peki? Giremiyorum sanırım Boş şişe ve Oğlum çok Ohohohohohoho Okey miskatonik nehrini bulduk Nehre girebiliyor muyuz şöyle? Elimi falan sokabiliyor muyum herhalde? Şuna bak ya. Wow wow! Buraya girebiliyor muyum? Her duvarını istila etmiş kök damar sarmaşıklarını saymasak bu mütevazı bu arkamı tümüyle pençesini alan bu amansız yıkımdan azade olmuş pek az yapıdan bir tanesi. Okey. Boş şırıngalar birkaç tane sigara. on boş şırıngayı da almazsın ya. Hastalık kapacağız yemin ediyorum öleceğiz ya hastalıktan. Oha. Oha. Çok iyi lan. Şey bu e Mars Mars'ların Sen kimsin? Ağlamaz. Karanlık sahası mı dalıyor? Sen kimsin? Merhaba. Pek zamanımız kalmadı. Öyle öyle görünüyor. Siz kimsiniz? Selam tatlım. Güzel vakit geçirmeyene dersin. Yok sağ ol. Metalye kurşun atıyorum hanımefendi. Teşekkürler. Boş vermişimcikleri. Çok keyifli. Teşekkürler. Okey. Bir bir bir daha seviştim. Affedersiniz. Şey, eee korku oyunu oynadık birlikte. Korku hikayeleri dinledik, korku oyunları oynadık. Abi her yerden sigara çıkıyor ya. Ne? Turkish? Önündeki harap binanın duvarına zor bela tutmaya devam eden bu silik reklam lefası, hakiki Türk harmanı sayesinde rağbet görmüş Zest isimli bir sigara markasına ait. Cool. Güzel. Ee, güzel. Hoşuma. <gülüyor> Kendimizi damgalamışız oyuna. Güzel. Damgamızı vurmuşuz. Sen kimsin sen? Richter artık beleş mal vermiyor. Verir mi? Gerizekalı. Uyuşturucular beleş olarak verir mi sence? Ha ben içeri gireceğim ya çünkü ben bela arıyorum. Bir zamanlar mutlu Marş ailesi tarafından işletilen bu ambar yaklaştığı esnada binanın derinliklerinden yükselen iniltiler karnını dolduruyor. Hocam gel hani demiştin ya hani şeye gideceğiz diye. korku nedir bilmem anne. Yani olmayan insan olmayan karşı insan olmayanlara karşı da savaşırım diye. Aa, şimdi o zaman işte. Evet çığlıkları ben duyuyorum şu an. Oğlum. İyi Bir... El fener iyi iş görürdüm ha. Şu an karanlık herhalde. Bu ne hocam? Mısır, buğday, konserve, kabak. O be! Oooo ben şeyi yamalıyorum bu depoyu. Harika lan! Kutu kilitli. Aç abi. Açamıyorum okey. Anahtar deneyemiyor muyum? Tamam sıkıntı yok abi. Şuraya git bakayım bu neymiş. Elinde üretim yapacak bir malzeme yok. Okey. Bu neymiş? Alkol, boş şişeler, temiz su, gaz ya kutusu, boş şırıngalar. Çok fazla boş şırıngam oldu. Boş şırıngalarla ne yapacağız? Biraz şey aşkısı. Deponun içine giden yollar tahta kalas. Çamur, çalı ve çerçöple kapanmış durumda. Anlaşıldı. Yani şeye gidemeyeceğiz. Duvarda asıl duran bu aletlerin çoğu her yerlerine bulaşmış. Yağlı parmak izlerinin anlaşılacağı üzere sıklıkla kullanım görmüş. Yani... Okey, herhangi bir hortlakla ghoulla karşılaşmayacağız. Hortlak değil aslında ghoul, hortlak değil bunlar. Kullanım farkı var baya. Tamam, dışarı çıkalım. Burayı açmamız gerekecek anlaşılan. Gel bakalım Eduardo, başımızı belaya sokacağız. şimdi hazır mısın? Şehrin kötü kısımlarına gideceğiz. Ay Hakkari şehrin kötü kısımlarına geldik bir şeyler oluyor. Bana mı bakıyorsun sen? Bu mumyoz olması lazım. Kim ben mi? Cevap verme dostum. Töbe töbe. Oğlum insan sayısını az lan zaten. Bu kadar da yapma yani. Neyse gidip herif alayalım bari. Mafyanın zorbalığının kurbanı olmuş bir talihsiz ruh daha. Burası da e, Scarface'in şey olması lazım. Aa buraya bakabiliyorum otobüs. Bu araç kilitli. Lan kilitli olması ne fark edecek? Aracın yarısı açık zaten. Girsene içeri. Bakın şu sizi bizi getirdikleri yere. Konuşamıyorum helifle. Fransız yokuşu üzerindeki ahşap evlerin çoğu terk edilmiş görünüyorum. Maliklerinin bir ihtimal hayatta kalmış olduklarını varsayarsak tabi vidalar. u Buzunu nereye koyacağını yalnızca tanımda bilir. Falan filan. Yerel halk içindeki içindeki işe yarar her şeyi alıp götürdükten sonra bu mütevazı ibadet yeri tarikat müritleri tarafından kendi sapkın amellerine hizmet edilerek bir sunak haline getirilmiş. Bu ne abi? Oho. Hocam senin şey çıktı ya. Senin ücret çıktı bu arada. Çöpten topladım bir şey senin rücreti. Bu fenomenk çatıları kara günün tarifi olmayan kargaşalı günleri esnasında arkamı silip süpüren ee, o emsali görülmemiş mahşeri fırtınaların silleriyle taormar edilmiş. kapıç sıkıca kilitlenmiş. Ama kapının yanında hoparlöre benzeyen dört köşe bir panelde bitişik tuz, toz tutmuş bir düğme var. Zili çal. Hoparlörden ses geliyor. Ne istiyorsun? İçeri girebilir miyim? Hayır peki. Teşekkürler Bu, bu, Bunu sormak istemiştim. Sıradan bir arka... Ha bu arahtar hakkında ne biliyorsun? İçininkide benzer bir halin mi var? Belki ihtiyar kaçık. İstizor'da sana yardım edebilir. Antikacı dükkanını işletiyor. Anahtarı bekle. Aaaa okey. ol, bana müsaade. Anlaşıldı. O zaman geri dönüyoruz. Ne oluyor ya? Ne oldu abi? Bir şey mi oldu? Selam. Ooo. Okey. Nehirden uzak dur. Aman abi aman. Ne şu an gitmek isteyeceğim bir yer gibi durmuyor. Yorgunluk, yoruldun, yorgun vücudunu dinlendirmenin zamanı geldi. Kendine güvenli bir sığınak bul ve bilinçaltının derinliklerine dal. Okay, var. Yani neredeydi lan şey? Esek otel değil ya. Tam barda dinlenebilirim abi. Isidore'ye iyi bulunmamız gerekiyor. Isidore buralarda değil. E, bara gelip biraz dinlenelim o zaman ya. Neden yoruldum ki? Sürekli dolaştığım için mi yoruldum? Ne oldu acaba? Merhaba efendi. Kısa saçlı genç güzel bir kadın görüyorsun. Sigarasını tüttürüyor. Kadında bu kasabada epey nadir bulunan, özellikle de bugünlerde pervasız ve kaygısız bir hava var. Bu tarafa baktığını görebiliyorum. Bayım, belki de muhabbete oturmalıyız. Sana bir içki ısmarlayabilir miyim? O zevk bana ait Neden? Sadece erkeklerin kadınları içki ısmarlayabileceğine in in inananlardan mısınız? Ya, tabii ki hayır. O halde içkinin keyfini sür. Bunu prova kabul eden gelip baştan başlayalım ismini öğrenebilir miyim ismim Clara Bell hayatında işler bir kere yoluna gitseydi ismimi bilirdin eskiden oyunculuk yapardım boş kalpler filmini duymuş muydun ee, evet evet seyretmiştim kibarlık etmene gerek yok <gülüyor> hiç gösterime gelmedi eleştirmenler gördü geçti gerçi Eleştirmelerin biri olan Bill Hans özel gösterimden sonra yanıma gelip çok iyisin Clara sende yıldız kumaşı var demişti Düt gibi sarhoş ve çiftleşme mevsimindeki erkek maymun gibi azgınca olduğunu söyleyeme gerek yok tabi ki. Neyse sonra bana söylediği şeyi şu yıldız kumaşı meselesini düşündüm. Bu şeyler kafaya olacak bol bol vaktim var anlayabiliyorum anlatabiliyor muyum? Yıldız kumaşı sanki bir elbise bir malmışım gibi. Aa, anlıyorum. Yani sanatçı olmak istememenin sebebi bu anlayışı yıkmaktı zaten ama illaki onların yani senin dünyanda bir kalıba girmen gerekiyor. Evlenilecek ya da eğlenecek kadın olabilirsin. O kadar. Sen onlardan daha mı iyisin? İstikbal vaat ediyorsun yani. Hayatım boyunca meşhur olmak istedim. Mecmua kapaklarına, beyaz perdelerine falan filan işte. Çok mütevazı bir istek. Ama biliyor musun? Bazen bu belki de daha iyi oldu diye düşünmeden edemiyorum. Çünkü zirveye oynamaktan asla vazgeçmedim. Çok düşünüyorsun. Zengin ve meşhur olmanın eski kötü. Belki de hiçbir şey. O gemi çoktan kaçtı bayım. ama materyali sızıyor. Okey çok iyi. Arkımdan iyi. Oo, Hakikaten buraya neden geldin sen ya? Burası bu kadar berbat bir yere neden geldin? Ah bilmeyi çok isterdim. Bu benim için de bir muamma. Los Angeles'ta bir otelde boş kalplerin gösterime girmesini beklerken menajerim Bernie beni aradı. Bernie arkanda bir özel yatırımcıyla ile buluşmamı istiyordu. Alelacele bu tanrının unuttuğu yere geldim. Böyle teklifleri reddedecek lütçe sahip değildim. Anlatabiliyor muyum? Trenden ediyim Bernie falan yoktu. Beni gardan alması gerekiyordu ama hiç gelmedi. E, sanırım daha sonra Bernie'yi görmeden sonra ne yaptım? Çok yorgun ve şaşkınım. Arkımda birkaç gün kalıp Bernie'yi beklemeye karar verecek, SX oteline gittim. Oranın ömrümün kalına boyunca evim olacağını kim bilebilirdi ki? E masrafları nasıl karşılıyorsun? Net neticede dolar falan yok, gerçekten yok yani. Doğru kişilerle tanıştım diyelim. Mesela para olmadığı iş, bilirsin. Para, güç göstermenin başka yolu. O kadar. Benim çocukluğumu yaşarsan anlardın. <gülüyor> Hanımefendi, çok derin bir arka plan hikayesine giriyoruz, giriyoruz gibiyiz. Ee, çocukluğun nasıl da lan anlat bakayım. Şimdi psikiyatristin mi oldun? Boşver, bazı şeyler mağazada kalsa daha iyi. Peki Bernie'yi gördün mü? Hayır. Kara günden önceki her şey artık bulanık birer hatıra. Beni gerçekten aradı mı, yoksa hayal mi gördüm? Arkama hiç vardı mı? Anlıyorum, Hoşça kal. Ya bu, böyle bir konuşmaydı bu da. Bu güvene evde dinlemek için önce el sahibi ödeme yapmalısın. Hocam ödememi yapayım ben ya. Ne istersin Kornuto? Dinlemek istiyorum. Bakıyorum özel soğutumuzda krallara layık tavan arasında geçirdiğin zamanda memnunum kalmışsın. Fakat şu anda oluyor. Ciklerini sonra alırım Kornuto. Peki bu anahtar hakkında ne biliyorsun? Osta... Ee, bilgin büyük ölçüde bir içki almayı düşünüp düşünmediğine bağlı. Bugünlerde her şeyi unutup duruyorum. Tamam ver bakalım bir içki. Şimdi anahtarın hakkında. Biliyorsam ne olayım? Allah seni kahretmesin. Asla hayal kırıklığını uğratmıyorsun Marina. Ama Fransızca kuşun da yaşlı bir Yahudi var. Antika dükkanımı ne pahalı ıvır zıvır sattığı bir yer işletiyor. Buranın doğusunda kalıyor. Anahtarları iyi ödeme yapıyor diye duydum. Belki o bir şey biliyordur. Eee gidip bakayım o zaman. Teşekkürler. Hazır gitmişken e, bana da antika bir bekaret kemeri al. Bir hayat kadından aşık oldum. Tedbir almasam olmazsan ya senin gibi bir korunu olursam halin nice olur. Gerizekala. <gülüyor> Gerizekala. <gülüyor> okay, Fransız yok şu değil mi? E, gidelim bakalım ihtiyar söylesin ne söyleyecekse. Burası ulan kaçırmışım burayı. Görseydim hemen girerdim. Wow, wow, hocam sen burada neler neler satıyorsun. Seninle iş yapalım biz. Selam. Tozlu tezgahın arkasında etrafı garip grup şeylerle çevirdiği yaşlı bir adam oturuyor. Seni gördüğüne memnun olmuşsa benzemiyor. Diğer yandan da ses efektleri girdimi artırmaya devam ediyor. Ve sürekli daha yüksek tonlara çıkıyor. Evet aradığın özel bir şey var mı? Burası neresi hocam? Ne kadar çok güzel bir anahtar koleksiyonum var. Sağol bu koleksiyonu ömrümü adadım ama maalesef tamamlanmış değil. Ya neden bu kadar ilgilisin anahtarlarla? Anahtarlar beni hep büyülemiştir. Çocukluğuma toplamaya başladım. Sa Tabi sadece bir meşek takip ta ki kara güne kadar. Peki ondan sonra ne değişti? Orası mühim değil sadece anahtarlara karşılık cömert bir ödeme yapacağımı bil yeter. Onlar neden bu kadar çok istediğini bilsem iyi olurdu gerçekten. Pekala, günden sonra pek çokları gibi ben de bütün umudumu kaybettim. Yaşamak için hiçbir sebebim olmadığını düşünerek bitirmeye karar verdim. Ne demek istediğimi anlamışsındır. Evet. De, ama demek ama istediğim şey insanlara yasaklanmıştı. Günlerce oruç tuttum ve dua ederek Haşem'in affına sığındım. Varoluş denen bu sefaleti bitirmeye kararlıydım. Açlık ve yorgunluktan bayılmıştım. Rüyamda iki anahtar gördüm. Biri altındandı ve yanıyordu. Ama dokununca biraz sıcaktı o kadar Çünkü yana, yana, e, Yanıyorsa öyle olur. Gerçekten onu yapıyor. Diğeri gümüştenli ve ay ışını boğulmuştu. Devam et hocam. Bunlar Süleyman'ın tapınağının anahtarlarıydı. İçimde içinde ışığı hissettim. Ah haşam. O benimle konuştu. Şimdi anlıyorsun. Hayatım boyunca anahtar toplamamın sebebi buydu. Anahtarlar benim bu. Cehennem anahtarlar benim bu cehennemden kaçışım. Onlar benim imtihanım da onlar benim kurtuluşum olacak. E, anahtarları topladım diyelim ne olacak? Şekillerde ve sayılarda saklı bir güç var. Anahtarların bazıları numaralı. Bu onları özel kılıyor. Kafi miktarda konuştum galiba. Eğer ücretli anlaşırsak bu hayali paylaşabiliriz hocam. Anahtarlarımı getir yeter. Hay hay kaptan. Sana nasıl yardım ederim? Ee, hocam böyle bir anahtarım var bak. Üzerinde sıfır numara mı var? Aa, çok ilginç. Böyle bir şey nereden buldun? Ee, bir bağlantıdan aynen. İlginç bağlantıların var. Onahtar parçasıla ne teklif edebilirim sevgili dostum? Sıfır numaralı bir anahtar koleksiyonum, bir anahtar koleksiyonum çok güzel bir parçası olacak. Virgüller lütfen. Önce bir anlat da, sonrasında bakarız hocam. Affedersin ama insanlara o öyle kolay güvenmem. Bu alışkanlığım, hayatta kalmama hali yardımcı oldu. Hocam durum yanlış anlıyorsun. Anahtar bende, bende. Hani senin bana güvenmen için herhangi bir sebep yok. 500 cek şimdi satılır mı? Hayır abi. 700'lük son teklifim. Vazgeçmiyorsun değil mi? 1000'cık peşin. 1000'e gel. Anahtarı kaybetmek her şeyi tehlikeye atar hocam. Kusura bakma, fikrimi değiştiremezsin. Anahtarı bana satmayacaksan bu konuşma burada bitmiştir. O zaman seninle bir Kabalalı takipçisiyle sohbet etme fırsatını kaçırırsın. Ben bir Kabalalı takipçisiyim. Ne cüre düstur aşağılarsın? şey anahtarlar var ve bir de tapınak var falan filan. Hocam çok özür dilerim. Seni uyarıyorum. Tam özür dilerim. Geri yaptım. Geri yaptım resmen. Ama yani anahtarları satmak istemedim. E ne yapacağız abi? E doğru da ne yapacağız lan? Selam hocam. Siz de deliriyorsunuz bakıyorum. Erizzan'ıma doğru yaklaşırken mide kaldıran bir koku falan filan. Ne oldu bayım? Ko korkuyor musun? Korkuyor muyum? O halde birkaç metre uzak dur. Bu herif kim yüzünü boyamış? Kömür tanımıyor musun? Kömür herkes tanır sanırdım. Filmleri, tiyatro oyunları vardı. Çok meşhurdi anlarsın ya. Kömür demiyorum. Onu oynayan adamı Sam Rodney diyorum. Bana hiç komik gelmezdi. İyi günlerimizde bir arkadaşım beni onun oyunlarından birine götürmüştü. Siyahlarla alay edip parayı vuruyordu. Ama nihayetinde karagün hepimizi vurdu değil mi? Beyaz, sarı, siyah, herkesi. Hala rol mü yapıyor? Bunu artık rol denir mi bilmiyorum bayım. Bir süredir onun yanındayım. Mezanır bir kere bile yeniden semrot ne olmadı? Artık tamamen kömür veri gibi galiba. Neden böyle peki? Arada sırada mafyadan bazı adamlar gelip onu seyrederdi. Artık o da yok. Aynı şeyi tekrar tekrar seyretmek sıktı herhalde. Başkaları ise ona yaklaşmak bile istemiyor. Onu galip buluyorlar herhalde. Haklıksız sayılmazlar. Bana da yaklaşmak istemiyorlar. Yani buradayız bayım. Kömür ile kokarca hehe he. İyi. Sen tuhaf badama benziyorsun selam. Konuşabilir miyiz hocam? ki konuşmuyorsun. Bu güzel malikane. İçinde yaşayan birilerin olması rağmen etrafını saran hırçırt köklemar sarmaşıkların taaruzu altında harika. Merhabalar efendim sizde bir şey söylemiyorsunuz. Ne kadar güzel Oha ha içeri bir şeyler oluyor. Woah evet. ve ahpaplarım e, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, bu da stüdyende Rain of the Old Ones mı? Rain of the Dark Ones mı? Öyle bir şey e, yerli bir. E, ...korku temalı rol yapma oyunu. E, devamının gelmesini istiyorsanız lütfen e, belirtin onu. E, yeterli istek gelirse e, bir iki bölüm daha çekelim. E, e, onlar da beğenirse devam ederiz. E, bu da böyle bir oyun. E, ve, e, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Keyif aldıysanız yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Daha fazlası için abone olabilir destek vermek için aşağıdaki katıl butonundan kanala üye olabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.